Çiçekler Açtı Arılar Hep Dolaştı Yaz Geldi Çiçekler Açtı Arılar Hep Dolaştı Arı Vız Vız Vız Arı Vız Vız Vız Arı Vız Vız Vız, vız, vız, vız Diye Dolaşı Çiçekler açtı Arılar hep dolaştı Yaz geldi çiçekler I saw